Cenab-ı Vacibil Vücut Hazretleri innemel müminun ihve Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Allah'ın sevgilisi buyuruyor Kim bir Müslümana kılı çekerse bizden değildir. Yine devamlı. Kim bir Müslümanı kasten öldürürse ebediyen cehennemliktir. Hüküm bu. Şimdi ortada ap açık bu hükümler varken birileri kalkıyor Müslüman olduğu bilinen ve bütün dünyanın İşin en garip tarafı İslam olarak onlara hesaba çektiği bu dönemde İsrail'in bunlar Müslümandır, dünyanın başını Müslümanlıkla belaya koyacak dedikleri bir dönemde bizim Sünni geçinen arkadaşlarımız bunlar Müslüman değildir diyor. Senin oyunun bozuldu. Senin oyunun bozuldu. Eğer bu kardeşlerimin Müslüman olduğuna inanmıyorsan, vaşıktında toplu oturduğunuz toplumda İranlı Müslüman kardeşimi, Suriyeli Müslüman kardeşimi onlara sor. Dilleri nedir? Hangi meslektendirler? Öldükleri zaman hangi kabristana, hangi mezarlığa gömülecekler? Defne Onlara sor. Ve yine ve yine onlara sor. Obama öldüğü zaman onların girdiği mezarlığa mı girecek? Vatikan'inkine mi? Hristiyanın mi girecek? Onu da soranlara. <gülüyor> ve yine dön kendi nefsine sor. Sen de öldüğün zaman Vatikan'dakine mi? Hristiyanın mezarlığına mı? Onun girdiği mezarlığa mı gireceksin? Onu da sor. Bu ayını baştan!